Merhaba arkadaşlar Evet biliyorsunuz disney channel kapanıyor çünkü disney plus yüzünden ee, Bir yıl önce disney eksi kapanmıştı ya <gülüyor> <gülüyor> Evet son fokşam dostum bu benim hayaletimdi çok iyi bir diziydi Şimdi çok yakında Disney Channel kapanacak. Çünkü Disney Plus yüzünden. Ama sorun değil. Disney Plus yaza geliyor. Pekala. Bütün dizileri ve filmlerinizi Disney Plus'ta izleyebileceksiniz. Art. hep evet, bunları Disney Plus'ta izleyebileceksiniz. Yazda geliyor. Pekala. Ben Görüşürüz.